Aborjin Bey'in yalova tipi kovanının üstüne kat koyamadığımız için şöyle bir plastik çerçevelik bir kovan koyduk üstüne. Yanlarından takviyeledik tahtayla. Alanı daralttık. Şimdi başka kovanlardan plastik çerçevelerden de bulursak bunun katını da koymuş olacağız. Hayırlı olsun efendim.